Merhaba ben, Reyman bana derler fenomen Bir rap var La konu bakımından Hey sen, Bolat Burhan Benim asıl fenomen, ben, ben, ben. Siktir oradan Ben bir küçük kuş idim Daldan dala konardım Kanadımı kırdılar Günahıma girdiler Söz müzik bize ait Kimse bilmez kimse duymaz Başımda dikil, tepemde dur Sana lazım bir ampul Konuşma seni gördüm oldum Delis, Hiron'u sevmezli seni Yalanım varsa cümle alem siksin lan beni Gel beri yar gel beri, birileri bir geri Zevkler öldüreceğim seni, oldum birden serseri Çaldım dün bilek beri, izledim porno filmi YİAAA Damla, damla süzüldün gözümden Soramadım neden Takma takma kafana bunlar da geçer Dayanamıyorum ben neden sen hiç bıkmadan Hep benimle kal Hiçbir şey daha bilme Bir kardeşim var derne bugünü bugünü Düğünce diyecek senin ananı bacını Burhan var bir de tabi sanar firman kendini Niye Reynmen öldü mü? Yine yeniden üzülmek istemiyorum ben ben ben ben oh. Geri dönsen ne yazar bu vakitten sonra anlatacaklarımı anlar mıydın diye düşünüyorum kızma. Gözlerim başka benzer gözlerim. Ben numar, peruğumu takarım, vizahımı yaparım, görmek istemiyorsan boş yapma, troll yapma, like atma, fake atma, yorum atma, terif atma, göbek atma. Sen kim köpeksin ki acaba? Sokaklarda yürüdüm, bana göre değil kaldırın. İçimdeki ölü çocukları kürtajla aldırın. Ey biç, say my name. İlk defa yapıyorum acımaz umarım Aşkım bana hiç kıyamaz bilirim Hadi çık üstüme vur kırbacını Ayem Kezbanus, tirip attım sus Justin'in karşısında rezil ediyoruz. Ayem Kezbanus, lan ne yapıyorsunuz? Bir aracının altında Gider gider Bir dost bir kadeh Şaraplar Geçmişim çok karanlık Boğulursun Başka Hayatlarla Durulursun Allah aşkına Yapma ben zaten Viraneyim Allah aşkına yapma Hem deli divaneyim ya tam karışmış yaranın umut Onuruna şöyledim de bakarsın durulursun Bana gülüp gülüp gitmen olursun Bana gülüp gülüp gitmen olursun Umuttan da bilsin sözümüz bana ait Gün Gül. gökyüzü karanlık havada yok yoksa bir gece anlam Dönemiyorum Dur bir bekle dakika. Ay bekle ya Uf. Telefonumu unutmuşum Evde kalmış İki dakika çaldırsan ölür müsün Parmağımı kapıcak Allah aşkına kendi şarkım, bu benim şarkım. Sıçarım çarkın, konuşma arkım, konuşma tarzın. Kırıcı, kırım kırım. <gülüyor> cızır cızır, <gülüyor> çatır çatır. Like atın popçu olayım. <gülüyor> Beklesem de zaten yine Çok yakında YouTube kanalımızda istersen İstersen dinleme ve kliplerimi izleme Sorunların çıkar yalıyor ki bu nasıl bir bilmece Her parçada kaçım yırtım geliştirme Yalan ne diye konuşursun Kapat çeneni eleştirme ulan Bağlanmak güzel şey Alacağım. Dikenlere koyup ölrümü alacağım Gülüşleri Gözleri benden bir telaş içinde evvelden Koyuydu gözlerim senden tutulması gerekir o ellerden Düşünüp düşünüp içlenmem başıma ne gelse hep sen Bir an olsun aklımdan Çıkmıyor gülüşü Tanrım Sanırım Bu kalbimin Çöküşü Neredesin Beni böyle görmeye alışkın Değilsin ya Görünce beni bir şok oldun Bak kaldın orada Kaldır ellerini Yat yere hadi salla kalıcı <gülüyor> Laskopat 2016 Trabzonluda kandıran Trap <gülüyor> Benim adım Ratatouille, severim ben mizahi Hamsi balık gibi işte Karadeniz uşağı. Laflarına dikkat et, sikerim o ameni Neden trip yapıyorsun ben anlamıyorum Vuracağım ağzına vallahi zor tutuyorum Allah'ın adını verdim bak sikeceğim ben belanı benim ol diyemem yine sana ben ama bakışlarımı anla ve o anda gel oh. Bu gülen yüzler sahte Tüm insanlar sahte Bu gülüşler sahte Dokunuşlar bile sahte alışamıyorum çünkü herkes sahte alışamıyorum Senin gözlerinde yalnız ben yokmuşum Kimler bakıp gitmiş ben kaybolmuşum Sen beni niye bıraktın? Belki de aşıksın hala ona Belki de yanılmışsın Aşkta belki de inandırmışsın ba -ba -ba -ba. Geldi sücretle Hem hayat hem de sen bana Çok zor geldiniz inan dayanamam bir daha Tutuversem ellerini inansam yeniden Atar mı bu kalbim eskisi gibi la la la la la. Kalpsizin birine <gülüyor> gönül verirsin Yakar kavur. Seni. Gerçekten sever miydi? Gidiyorken gelir miydi? Gerçekten güzel miydi? Seni hep özler miydi? Yemek varken neden kaşar peynir olsun, ah bu sözlerimle gözlerin dolsun, kurban bayramın mübarek olsun. Hatalar yaptım, affedilmedim, en çok ben sevdim, hiç sevilmedim. Şu an hakkıma ne geldiyse. Doğaçlama yani. Neden bitmiyor arka sokaklar <Sessizlik> anne? Yer mantıdan, yer mantıdan, yer